şunu nasıl söyleyebilir ben diyorsun işte dini olarak içkiye karşıyım Evet o bir şahsi olarak şahsi evet. görüşüm diyorsun e Ben hayat ben 56 yaşındayım daha bir damla alkol almadım Evet hiç de alkol içipmedim içenlerden de çok arkadaşım var İçerideyim Şimdi değil, ona siz tekel bayisini şey yasaklayarak biradan korona geçtiğini mi tespit ettiniz Burda tekel bahisi. Rakıdan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Ayakkabıyı yasakladık. Ayakkabıyla korona mı? Ya iddia bahisi niye yasaklamadın diyorum. Yani, at yarışını niye yasakladın? Başka işte. Ne başka yani, iş ya? ya Ay, i̇ddia iddia bahisi bu var ya. At yarışı ya. dediğin senin şey. an, inancına göre kumarharam değil mi? Kökten kaldırın. Senin inancına değil. göre kumarharam evet, değil. mi? Kökten kaldırın. Ya kumar oynatıyorsunuz. İşte hiç sıkıntısız yok. Ama tekel bahisi 155 bin insan ya hacı. 155 bin insan günlük yaşıyor, günlük. Bugünlük berberler, kuaförler günlük yaşıyor ya. Siz 100 bin kişiyle kongreleri bitirin. Dönün gelin şimdi millete deyin ki kapattın, nereyi kapattınız bayramı hayırdır ya 17 gün boyunca AK Parti bayrak asacak, afiş asacak, konser verecek, konferans verecek, bizim mi haberimiz yok ona mı serbest, milli piyangoyu niye açtın ya, o da iddia bayısını niye açtın ya, Onlar da at yarışçıyı niye serbest ya, bankalar niye çıkacak, 17 gün boyunca esnafı kapattınız, esnaf hiçbir alışveriş yapamayacak, para biriktiremeyecek, çekini ödemek için birikimi olmayacak, ama bankalar açık, devletin alacağına her yer açıp esnafa gelince her yer kapalı. Birincisi ben Şubat ayında tam kapanma diye bir kapanma olsaydı taraftardım. Olabilir derdim. Çünkü kongreler yapılıyor. Herkes meydanlarda, <gülüyor> cenazelerde on binler var. O gün yapılsaydı güzel bir kapanma olurdu derdim. Bugünkü 17 günlük kapanma bende büyük endişe yarattı. Neden? Bir, 3 gün önce söylediniz kapanmayı. 3 gündür İstanbul'dan sadece İstanbul'da olduğumuz için söylüyorum. Yüz binlerce insan, belki de milyonlarca insan şu an Anadolu'ya akın akın gidiyor. Ordu tarihi bir nüfus yaşıyor şu anda. Bodrum, emin olun, Bodrum, Bodrum olalı... Menediye başkanının ağladığına eminim. Adamın hayatı kararmıştır. Söke deymiş kuyruk. 1,5 saat. Ötede söke de kuyruk. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi siz tam kapanma mı yaptınız? Orduya giden 4 tane kardeş köyde bir araya gelecekler. İkişer çocuğu olsa. Hanımlarıyla beraber 15 nüfus edecekler. Bizim orada bu 15 nüfus sobanın başına toplanacak. Çullama deriz. Çullamayı yapacak. Tereyağı üstüne koyacak, çayı demleyip 15 kişi bir arada maskesiz bir yaşam devam edecek. Tam kapanmam oldu. Bu bir. İkincisi, hacı yakışıklı kendi cephesinden öyle güzel anlatıyor ki ben Hacı'yı eskiden beri tanırım, severim. Muhteşem hacıya göre. Hiçbir sıkıntı yok. Efendim tekel bayilerinin kapanmasından doğal ne var? Tabii ki kapanacak. İnsanlar tekel bayisine gidip de niye alışveriş yapsınlar? Milli piyangoyu niye açtın ya? İddia bahisinin ne yaştın ya? Onlar da at yarışı niye serbest ya? Doğru hak veriyorum kapanmıyor. Hak vermen yok. önemli değil, at yarışı niye serbest? İnsanlar her gün ihtiyacı Söyleyorum mı işte, var? Her gün ihtiyacım mı var? Bugün gideyim bir at yarışı mı oynayayım diyor her gün. Her gün gidip bugün iddaa mı oynayayım diyor. Oralar açık. Bankalar niye açık hacı? 17 gün boyunca esnafı kapattınız. Esnaf hiçbir alışveriş yapamayacak. Para biriktiremeyecek. Çekini ödemek için birikimi olmayacak. Ama bankalar açık. Kredi kartları ödenecek. İş yapamayan adam nasıl ödeyecek? Nereden ödeyecek? Dolayısıyla olağanüstü hal düşündüler, taşındılar diyorsun. Desteklemeniz lazım, güzel, iyi, hasta. Bunun bedenini hep millet mi ödeyecek? Devlete borcunuz varsa, Buket Hanım öyle ilginç ki, pazartesi gün sokağa çıkma yasağına rağmen, elinize bir tane SGK'ya ödeme makbuzu veya vergi dairesine ödeme makbuzu elinizde olursa, elinizi kolunuzu sallayarak, Gidiyorsunuz. Polis sizi durduğunda vergi borcumu ödemeye gidiyorum kardeşim dediğinizde polis buyurun efendim özür dilerim diyor. Devletin alacağına her yer açık. Esnafa gelince her yer kapalı. Şimdi bu tam kapanma mı oldu? 4 milyon 400 bin insan şu anda tekstil fabrikaları başta olmak üzere çalışıyor. Bu tam kapanma mı oldu? Türkiye'nin %60'ı kapanmadan muafiyet AK Parti filan il başkanının şu an telefonumda istersen hemen acı gösteririm burada ya canlı yayında da göstermek isterseniz gösteririm AK Parti filan yer il başkan. aşağıdaki ismi yazılı Cemal Enginyurt parti faaliyetlerimizi yürüteceğinden dolayı 17 gün boyunca maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak parti hizmetlerini yürütecektir bundan dolayı muafiyet kapsamındadır hayırdır ya 17 gün boyunca AK Parti bayrak asacak, afiş asacak, konser verecek, konferans verecek. Bizim mi haberimiz yok? Ona mı serbest? Şimdi bunun adı muafiyet oluyor. Ama öbür taraftan siz çiftçiye muafiyet tanımıyorsunuz. Köyde kadın bahçesinin önünde jandarma diyor ki masken yok, sokağa çıktın. Çöpçü ekmek kazanacak polis geliyor. Sayın Şen çifte standarda vurgu yapmıştı. Siz de zannediyorum. Tabii. Özellikle bu yani vurguluyorsunuz. Yani bakın sadece bu değil. Birçok. Şimdi e, bu işte, lokal hata. mesela Şimdi bu, bu lokal hataları niye düşünmediler? Bu kadar yani. tekel bayisini düşündüler de tekrar diyorum iddia bayisiyle at yarışını niye düşünmediler? Otomobil tamircileri niye yasak hacı? yolda gittin Ankara'dan geliyorsun. Doğu Bey Ankara'dan geliyor. Ben Ordu'dan geliyorum. Araç bozuldu. Bütün otu tamirhaneler kapalı. Muafiyet yok sadece lastikçilere muafiyet bölümler. var. Evlerin bölümleri tabii ki. Lastikçilerde muafiyet Tam var. Kapanma derken %100 full herkes çat diye evine girdi diye bir şey yok. E ama bir açık olacak. Yani. Ama vermedin işte bankaların içine vermedin. Bankaların da Oto tamircisine 160, kapalısın 60, diyorsun. Kapanır. Bak hayatım oto tamircisine evet. kapalısın diyorsun. Ama lastik tamircisine açıksın diyorsun. Şimdi bu nasıl? Veya annenin çocuğu var. Buket Hanım'ın çocuğu var. ufak evde kreşteydi. Kreşi kapattın. Anneye izin vermedin. Çocuğu kim bakacak? Hem anne diyorsun ki devlet dairesine gel çalışmazsan işten atarım. Hem de diyorsun ki Onlar için kreşler açık ama. Ya açık değil. Yok, Sen açık, açık diyorsun açık. Aile Aile da açık değil. Bugün, yap. Ha, bugün açıkladı demek ki. Siz ne yapıyorsunuz? Kervanı yolda yürüyorsunuz iktidar olarak değil mi? Siz derken seni Anlıyorum. İktidar kervanı yolda böyle olmaz. Kervan yolda düzülmez. Nasıl olmalıydı? Çok bunu kısaca baştan, olup ben e, Sayın bunu baştan diyeyim. toplumun gerçeklerini göz önüne alarak Sayın Şen'in de söylediği gibi hukuki altyapısını da hazırlayarak <Gülüyor> hakikaten toplumun değerlerine, toplumun yapısına, ekonomiye ne getirecek, ne götürecek hesabıyla yapılmalıydı. Siz 100 bin kişiyle kongreleri bitirin, dönün gelin şimdi millete deyin ki kapattık. Nereye kapattınız? Bayramı. Bayram ne biliyor musunuz? acı kardeşim, biz maaşla çalıştığımız için umurumuzda değil. Aybaşı maaş alıyoruz, ayın sonuna kadar dümenimiz yerinde, tıkırımızda, umurumuzda değil. Ama tatlıcıyı düşünün, bütün umudu o dört günlük, Satacağı tatlıydı bayramda, şekerciyi düşünün, sebzeciyi düşünün, marketleri, küçük düşün, bakkalları düşünün, bu insanların hepsini iflas ettirdik, hepsini batırdık, diyoruz ki destek verin, destekleyin, en azından 1500 lira hanedeki insanlara yardım edin. Evet, sizin böyle bir e, öneriniz Ta olmuştu, bir, e, yanıt devam Mesela bir yanıt alabildiniz mi? Hayır, polisler, Ya 800'ün üzerinde polis hayatını kaybetmiş. 800'ün üzerinde polis. Evet. 12-36 saat mesaiyle ile polisleri çalıştırıyorsunuz. Polisler öyle psikolojisi bozulmuş ki bir tanesi çöp toplayan gence 3000 lira ceza yazıyor ama öbür taraftan diğer bir polis de çöp toplayan anne ve çocuğa maske takdim ediyor. Demek ki psikoloji bozulmuş, bekçiler kavga ediyor. Jandarma kavga ediyor. Trafik polisi kavga ediyor. Ya toplum sosyolojik olarak, psikolojik olarak bütün dengesini yitirdi. Şimdi sen OHAL var bu ülkede. OHAL şartları uygulanıyor. Herkes OHAL şartlarına uyacak. Bu Avrupa'da da böyle. Yok öyle değil. İngiltere'de diyor ki, maskesiz bir şekilde açık alanda gezebilirsin diyor. Evinin etrafında dolaşabilirsin diyor. Ama burada, şimdi öyle ilginç yırtma yöntemleri var ki şu anki bu muafiyette. Saysam millete akıl vermiş Türkiye'de olacağım. Ya bayağı ölüm ama ya, Türkiye'de de yaşanıyor. Sürekli. Önemli değil yaşansın. İnsanlar birinci derecede insanın temel hak ve hürriyetlerini gözetiyor. Maalesef biz kendi temel hak ve hürriyetlerimizi gözetme yerine insanımıza ya şimdi şunu nasıl söyleyebilirim? Ben diyorsun işte dini olarak içkiye karşı. Evet o bir şahsi olarak. Şahsi görüşüm diyorsun. E ben hayat ben 56 yaşındayım. Daha bir damla alkol almadım. Evet. Hiç de alkol içmedim. İçenlerden de çok arkadaşım var. İçinde Şimdi şey ona siz tekel bayisini edelim. yasaklayarak biradan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Burada tekel bayisi... Rakıdan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Peki, ayakkabıyı yasakladık. Ayakkabıyla korona mı? Ya dağ bayisini yasaklamadım diyorum. Yani, at yarışını yani. niye yasaklamadın? başka işte. Neyi yani, başka iş ya? Biz, ya Ay iddia, iddia, iddia bayisi yani bu var ya. At yarışı değil Senin şey. inancına göre bumar aram değil mi? Kökten kaldırmak Senin var. inancına göre bumar evet, aram değil kökten mi? Kökten kaldırmak Ya var. bumar oynatıyorsunuz. Hiç sıkıntınız yok. Ama tekel bayisi 155 bin insan ya hacı 155 bin insan günlük yaşıyor günlük Bu günlük berberler kuaförler günlük yaşıyor ya Ya bir nöbet esası getirilebilir Nöbetleşme getirebilir Biz diyoruz ki Niye bunu kapattınız da ısrarla yanlış yaptınız Bizim muhalefetimiz sizin her şeyinize karşı çıkmak demiyoruz Ama diyoruz ki devlet Sayın de dediği gibi Hukuki altyapısını hazırlamalı Bunun yanı sıra toplumu da dikkate almalı. Hey. Ya esnaf battı diyoruz. Siz banka açık diyorsunuz. E, hepsi açık değil. Nöbetçi banka